Sevdiğin bütün kızlar <Gülüyor> parmakla oynatın Çekmiyor koçum, sanki hacı baba tek kesin Zamanın hurmalar, şimdi yavrum tırmalar Biraz san gibi kükrüyordum, şimdi ne oldu sana? Dar geldi sana Ankara, Şazi'de kaçmış Osman'ım Çek çek dünyanın kanını da vurma bir araç araba var geldi sana Ankara, Şahzade kaçmış Osmanlı, çek çek dünyanın gavını da vur vur rakı bir araç araba yarası kucağı. Arayınca hemen koşuyordum Hani dostum çoldu, etrafında duruyordu. Dibarsın ya hep kork yavru bulaşamıyor. Bir gibi kükrüyordum. Şimdi ne oldu sana? Kar geldi sana Ankara. Şahzide kaçmış Osmana. Çek çek dünyanın galını da vur vurakı bir araba. Kar geldi sana Ankara, Şansiye'de kaçmış Osman'a Çek çek dünyanın kaldığını da vur vur akı bire şaraba <gülüyor> geç Geçiyordu ama temiz oldum Şimdi yolunmuş gazlara da Döndüm kuçum oldu bu Dar geldi sana Ankara Şazi'de kaçmış Osman'a Çek çek dünyanın kaldını da Vur bir akı bir aşarıba Dar geldi sana Ankara Çek düşmüş Osman'a Çek çek dünyanın bir ay şaraba